Tebrikler! Artık orta noktalar konusunda uzmansın. Hadi şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. İplik sanatını kullanarak yarattığımız eğrilerin parabol olduğunu söyleyip durdum. Peki, bunun gerçekten de doğru olduğunu nasıl anlayabiliriz? Aslında bunu kesin olarak kanıtlamamız biraz zor ama sıradaki alıştırma bunun doğruluğunu açıklamaya yardımcı olacak. Parabol yaylarını daha önce ikinci dereceden denklem grafiklerinde görmüşsünüzdür. Mesela bunun gibi. Buradaki bu yeşil eğri ikinci dereceden bir denklemin grafiği ve dolayısıyla bir parabol. Bir de iplik sanatı yöntemiyle çizdiğim mavi bir eğrim var. Bu alıştırmada yapacağım şey noktaları kullanarak mavi eğriyi yeşil eğrinin tam üzerine oturtmak. Siz de bir sonraki alıştırmada aynını yapacaksınız. Şimdi alttaki noktayı şuraya taşıyacağım. Bu noktayı da şuraya taşıyacağım. İşte buraya, gördüğünüz gibi, mavi eğri diğerine biraz yaklaştı ama henüz tam olarak yeşil eğrinin üzerine oturmuş değil. Bundan sonrasında sıradaki alıştırmada sizin yapmanızı istiyorum.